Diyoruz ya bak fosillerin sertifikası var. Yok diyor. Peki götürelim üniversiteye beraber bakın diyoruz. O da yok. Hocanızı getirin, profesörleri getirin, onlar baksınlar diyoruz. O da yok. Çünkü zaten gerçek olduğuna emin. Öyle bir sorunu yok. Sadece bilimin, aklın karşısında bir faaliyet var. Safsatayla... Dardinizm, matalizmi insanlara ikna etmeye çalışıyorlar idi. Biz ona engel olduk. Orada arkadaşların çektiği bir filmim vardı. Ama evet. Bir göreyim bakayım onu yukarıda. Evet, arkadaşların çektiği. Ergin, burada kapatılacak, kapatılacak, kapatacağız. selamını Bana sınan mı söylüyor? Evet. <gülüyor> ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü ehlen ve sehlen ve hüküm. Ne diyeyim yani maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nerede TBK Ç, mi diyor? TGB. Türkiye o? Gençlik Birliği. Ha Türkiye. <gülüyor> Ama bak bilime özgürlük diyorlar. Peki burada bilime özgürlük var mı? Bilime darbe var burada. Evet. Bilime özgürlük diyor. Biz söylüyoruz. Bak mesela bu gençlerde bilmeden Göye Mataryazm'ın darbeini savunacağım diye Hata yapıyorlar.